Vücudunuzun herhangi bir yerinde kist ya da lipom benzeri bir yapı çıktı. ultrason ve MR ile kesin olarak teşhis edilmişse eğer çıktığı ilk andan itibaren sarımsaktan faydalanmanızı tavsiye ederim. Sarımsağı soyuyorsunuz ve havanda eziyorsunuz. Ezdikten sonra krem gibi alıyorsunuz sarımsağı ve lipom yağ bezesi olan kısma dairesel hareketlerle e, biraz masaj yaparak sabah ve akşam sarımsağı sürüyorsunuz üstünde bekliyor ve zamanla küç küçülme olduğunu hissinizin zamanla küçüldüğünü fark edeceksiniz herkes de aynı etkiyi etmeyebilir belki ama e, faydasını görmüş biri olarak ninelerimizden kalmış bu kürü denemenizi tavsiye ederim.